Herkese merhaba. Dün video yapamadım çünkü göz kontrolüm sırasında gözlere damla damlatıldı ve akşama kadar özellikle yakını görmekte büyük zorluk çektim. Ee, normal rutin kontrollerdi. Tabii ki yaş ilerleyince. Yakını görmek giderek zorlaşıyor. Ama bir taraftan da Mayıs ayının ortasından itibaren polen çok etkiliyor beni. Alerjik bir bünyeye sahibim. Bundan dolayı o polenin etkilerinden biri de gözlere vuruyor. Dün yapılan kontrollerde bu gelişmeler göz doktoru tarafından dikkatle takip edildi. İşte damlalar verildi edildi. O yüzden biraz ışığımız az. Çünkü gözlerimi çok rahatsız ediyor. Dışarıda çekim yapmak isterdim. Bugün de İstanbul'da. Acayip yağmurlu. O nedenden dolayı biraz düşük ışıkta böyle bir kalitede beni seyretmek zorunda kalıyorsunuz. Çok çok özür diliyorum sizlerden. İlk konumuz geçtiğimiz birkaç günde arka arkaya terör örgütü PKK'nın e, özellikle işte Diyarbakır ve Batman'da gerçekleştirdiği drone saldırıları. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı bu saldırıları açıklarken... Maket uçak diyor. Ee, sonuçta bunlar maket uçak değil. Ee, büyüklük itibariyle tabii ki basit radyo kontrollü uçaklar büyüklüğünde drone olarak adlandırılan sınıfa giriyorlar. Ama tabii ki e, Milli Savunma Bakanlığı hem kamuoyunda bir panik oluşturmamak bir de e, yapıları itibariyle çok basit ve çok ilkel yapıdalar. E, bu açıdan bunları maket uçak olarak değerlendiriyor. Biliyorsunuz Türkiye insansız hava araçları konusunda dünya savaş doktrinine girecek birçok çok önemli adımlar attı. Ve bu adımlar, geliştirilen teknolojiler, işte elektronik savaşın, e, siha haline gelen insansız hava araçların e, özel mühimmatları derken savaş doktrinleri değiştirmeye başladı. Ben hep size anlatırken bunu bir, bir bilgisayardaki e, virüs saldırısı ve antivirüs programı yani bir saldırı varsa karşılığında bir adım atılıyor. Bunu önlüyorsunuz. Karşı tarafın bir adım öde, öne geçmesinin de önüne geçiyorsunuz. Hatta savaşın gidişatını siz belirliyorsunuz. Bunları bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Türkiye İHA'larla savaş konseptlerinde çok farklı bir adım attı. Ama karşılığında da işte terör örgütleri kendilerince ARGE çalışmalarına devam ettiriyorlar veya diğer terör örgütlerinin geliştirdiği sistemleri alarak bunu kendi saldırılarında kullanıyorlar. İşte bunlardan biri 2018'de DH'in yaptığı bir drone saldırısıydı. Bu drone Laskiye kenti yakınlarında Rusların hava üstüne gerçekleştirildi. Bu hava üstünde herhangi bir şekilde işte uçakları koruyacak koruganlar yok. Bu nedenle Rus Hava Kuvvetleri'nin uçakları açık alanda park edilmiş durumda. Ve bir anda çok sayıda drone saldırısı üstte çok ciddi bir tahribata yol açtı. Ruslar hemen bir önlem aldılar. Ocak'a 2018 Ocak'taki bu saldırıdan sonra Mart ayında bir daha bir saldırı meydana geldi. Bu sefer tabi bu alınan önlemler ve koruyucu sistemler sayesinde dronların bertaraf edildiğini ifade etti Rusya tarafa. Tabii bir başka enteresan gelişme de Husiler tarafından atılan Yemen tarafından gelen ve kilometrelerce yol kat edip ee, Suudi Arabistan'ın o Petrit gibi çok gelişmiş hava savunma sistemlerini delip rafineleri vuran e, gelişmiş drone sistemleriydi. Tabi bu tür teknolojilerde belirttiğim gibi terör yapıları tarafından da dikkatli ed takip ediliyor. Son 1-1,5 aylık dönemde önce Kuzey Irak'taki Türk Silahlı Kuvvetlerine ait üslere böyle basit drone saldırıları gerçekleştirildi. E, Türk Silahlı Kuvvetlerinin MIT'le birlikte yaptığı nokta operasyonuyla terör örgütünün sözde yöneticilerinden Sofi Nurettin'in e, etkisiz hale getirilmesinden sonra PKK'da tabi kendi yanlışlarını biraz da işte biz sağdayız yapıyoruz morali vermek amacıyla Türkiye içerisinde de terör eylemlerine girişti. PKK'nın 8. Anajetüs Komutanlığı'na yaptığı saldırıdan sonra ertesi günde Batman'da bulunan İHA üssüne bir saldırı düzenlemeye çalıştılar. İkişer adet drone attılar orada. Burada tabi Dronları etkisiz hale getiren sistemler, örneğin Aselsan tarafından geliştirilmiş ihtar. 2017'den beri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde ve kritik üsler sahalar bu ihtar olarak adlandırılan sistemle kontrol altında tutuluyor. Peki böyle bir drone saldırısı yapıldığı zaman bu sistem nasıl algılıyor? Öncelikle bunu basit, daha kısa menzilli ama çok ufak uçabilen, Nesneleri takip edebilen bir radar sistemi olarak algılamanızda fayda var. İhtarın yaklaşık menzili 5 kilometre çapından başlıyor. 10-15'e kadar yükseliyor. Sistem bölgede uçan o ufacık dronlar, ufak model uçaklar gibi tehditlerin hepsini görüyor. Bununla ilgili yapılan bazı ek sistemler var. Örneğin. Radyo frekanslarıyla yöneltiliyorsa yani bir operatör tarafından bu hava aracı bir tarafa doğru bir hedefe doğru yönlendirilme yapılmak isteniyorsa Bu sinyaller karıştırılıyor Bazen bu drone'un kontrol yetisi de Sistem tarafından üzerine alıp bir yere indiriliyor ve inceleme amaçlı bomba imha ekipleri ve inceleme ekipleri buna bakıyorlar Bazen de bunlar tespit edildikten sonra atış gerçekleştiriliyor Bununla ilgili de farklı farklı sistemler var Ya Parça mühimmat etkisi yüksek olan bazı atışlar gerçekleştiriliyor. İşte farklı farklı mühimmatlar var. Veya en kötü ihtimal personel elindeki makinalı tüfekle e, normal piyade tüfeğiyle atış gerçekleştirerek drone'u etkisiz hale getiriyor. Burada dediğim gibi sistemler karşı taraf bir şey üretmeye çalışıyor. Bunun karşılığında da daha onun önüne geçecek sistemler tabii ki Türk savunma şirketleri. Ve bunların yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından da sürekli test ediliyor. Zaten herhangi bir zayiatın olmaması da bunlarla ilgili işte bir şehit vermememiz, gazimizin olması veya çok basit maddi hasarların meydana gelmesi de bunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bunu etkin olarak yapmasını da gösterdi. Çok önemli bir faktör. Ama dediğim gibi bunlarla ilgili gelişmeler sürekli takip altında. Ne yapılıyor mesela bu tür durumlarda terör örgütü otonom araçlar yolluyor. Herhangi bir radyo frekans bağlantısı yok. O otonom cihazın içerisindeki yazılımında vuracağı bölge bir şekilde işaretlenmiş. Bunların tespit edilmesi ve daha o bölgeye girerken bunların kontrol altına alınması veya yok edilmesi gerekiyor. Bu açıdan da Türk Silahlı Kuvvetleri hazır. Bir taraftan da belirttiğim gibi PKK'nın bu aralar terör örgütünün çok üst düzey kayıpları var böyle nokta atışıyla tık tık tık tık bunları etkisiz hale getiriyor Türk Silahlı Kuvvetleri ve mit Ortak Operasyonu Bunun karşısında da PKK bir e, hızlı bir hareketle tekrar kamuoyunu kendine doğru çevirmeye çalışıyor İkinci konumuz Giresun'da sahile mecburi iniş yapan Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait Mi-17 tipi genel maksa helikopteri. Şimdi biliyorsunuz Konya'da yapılan tatbikatlar var bu tatbikatlara Azerbaycan yoğun olarak her sene katılıyor ve ortak taktikler geliştiriliyor. Azerbaycan ordularının, e, silahlı kuvvetlerinin, her türlü işte uçan birlik, savaş uçakları gibi bu tür standartlarının daha da yukarı doğru çekilmesi hedefleniyor. Bunlardan da katılımcılar e, açısından önemli bir kuvvette Azerbaycan'ın Mjonyada helikopterleri. Bu helikopterler Karadeniz üzerinden uçuyor ve Giresun yakınlarından Türk e, kara toprakları üzerine girecek. Bir sonraki İniş noktaları Merzifon 5. Anajet Üst Komutanlığı. Burada yakıt ikmali yaptıktan sonra Konya'ya devam edecekler. Fakat bir arıza meydana geliyor burada helikopterlerden birinde. Deniz üzerinde uçuşuna devam ediyor. İşte tahmin etmeye çalışıyorum ben tabii ki bir motor arızası olmuş olabilir. Tek motora kalmış olabilir. Arkasından da sahile bu gördüğünüz vatandaşın kamerasından çekilen görüntülerde de olduğu gibi... Bir planlamayla, kontrollü bir şekilde pilot inişini gerçekleştiriyor. Helikopterde 6 mürettebat varmış. O mürettebat tabi Giresun'un konu oldu. Ee, arkasından teknik problemleri en kısa zamanda çözülecektir. Ee, ben oradan kalkış yapıp Konya'ya tatbikata katılacağını tahmin ediyorum. Zaman zaman bir tür şeyler tabii ki meydana geliyor. Önemli olan burada önlem alabilmek. Öncelikle hava aracını emniyetli bir şekilde indirmek. Arkasından da gerekli bakım işlemlerinin yapılıp e, hava aracının tekrar havalanması. Üçüncü konumuz bu hafta irdeleyeceğimiz Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Gökbey helikopterlerine yapılan yer testleri. Şimdi havacılıkta bu tür testlerin yapıldığı mekanizmalara Iron Bird demir kuş adı veriliyor. Yani bu uçak daha tasarlanırken daha test aşamasındayken birçok sistemi bu demir kuş içerisine konup test ediliyor. İşte bunlar nelerdir? Kumanda yüzeyleri nasıl çalışıyor? Hidrolik sistem nasıl çalışıyor? Elektronik sistem birbirini nasıl görüyor? Yani Gerçekten belki görünüş olarak bir uçağa benzemez IronBird ama tüm sistem buraya konur ve bu sistem üzerinden testler gerçekleştirilir bunu görür. Bunun bir başka aşaması da örneğin bir helikopterin, insansız hava aracın, uçağın veya ne yapıyorsanız bir gövde ömrü belirlenir. Ne yaptık geçtiğimiz aylarda hazırladığımız videoda F-16 modernizasyonunu anlatırken Türkiye'deki Blok 30 serisi F16'ların e 8000 uçuş saati ömre, gövde ömrüne sahip olduğunu söyledik. Ek modernizasyonla bu süreç 12000 saate ulaştırıldı. Şimdi 8000 saat nasıl belirlenmiş? Bir tasarım ömrü var. Ama bu tasarım ömründen sonra uçak bu airborne bird olarak adlandırılan bu e, statik testlerin yapılacağı yere konuyor ve burada uçuş ömrü boyunca bütün karşılaşacağı stres bu stres nedir? Helikopter gövdesi için konuşuyorum. Motorlar çalışırken oluşan vibrasyon, titreşim, sert inişler, sert kalkışlar, havadaki çeşitli hareketler, binen bütün yük o gövde simüle ediliyor. Belki 6 ay içerisinde gövde ömrü diyelim ki 8000 saat olsun, 20 yıl olsun bu süreç. 8000 saatten çok daha fazla çok daha uzun bir süreç buraya stres altında buna etki ettiriliyor ve bu gövde buna dayanıyor mu sistemler dayanıyor mu nerede kılcal çatlaklar oluyor ne yapıyor ne ediyor gibi tüm bilgiler burada yer alıyor şimdi TUSAŞ'ın kendi mühendisleri yerli teknolojiyle yerli tasarımla üretilen bu sistem 96 kontrol kanalına sahip 2000 tane sensör yani belirli noktalara bağlanmış buradan bilgi akışı var ve 32 farklı test senaryosunda helikopter üzerinde bunu etkiliyor. Bu görmüş olduğunuz görüntülerde de zaten Gökbey helikopteri bu Ironbird demir kuşun içine konmuş. Ve burada bütün o stres yapıları her şeyi tek tek tek test ediliyor. Çok önemli bir adım bu. Bunun bir sonraki adımı Hürjet için yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Altınay Grup'la özel bir anlaşma yaptı TUSAŞ. Hürjet için bir test ünitesi üretiliyor. Bu test ünitesi önümüzdeki e, aylar içerisinde ben tahmin ediyorum TUSAŞ'a gelip monte edilecek. Hürjet konulacak üzerine ve buradaki bütün o gövdedeki bütün stres her şey kontrol edilecek ve mühendislik açısından doğrulama gerçekleşecek. Bu da havacılık açısından çok önemli bir faktör. TUSAŞ biliyorsunuz TUSAŞ'ta imal edilen bir rüzgar tüneli var. Statik testler yani yerdeki bütün problemleri çözüyorsunuz. Bu altyapılarda ileride milli Muharip uçak için çok çok önemli altyapılar haline gelmiş olacak Gelelim sivil F-16 konusuna Şimdi geçtiğimiz günlerde Ocak ayında Kanada merkezli, Montreal merkezli bir Tap Asus diye bir şirket var Bu şirket İsrail Hava Kuvvetleri'nin uzun zamandır satılık olan 25 adet ikinci el F-16A ve B serisi uçaklarını satın aldı Bu uçaklar 1978 yılının bütçesiyle çıkmış 1980'den itibaren de İsrail'e teslim edilmeye edilmeye başlanmış işte 40 küsür yaşında uçaklar. İsrail bunları ikinci el müşteri arıyordu. Faal halde tutuyordu bu uçakları. Sonra da tapaysız bunları almaya karar verdi. Ve uçak geçtiğimiz Ocak ayında Antonov 124 tipi dev bir nakli uçakla götürüldü. Ve burada şirkete teslim edildi. Şimdi bu tür şirketler tatbikatlarda kırmızı kuvvetler rolünde oynuyorlar. Kırmızı kuvvetler nelerdir? Tatbikatta düşman uçağı şeklinde uçuyor. Düşman gibi manevralar yapıyor. Ve karşı tarafın mavi kuvvetler yani dost kuvvetlerin eğitilmesini sağlıyor. Burada da şimdi Amerikan Hava Kuvvetleri her türlü uçağın idamesi, şu çok ciddi masraf olacağı için bu işleri de yavaş yavaş özel sektöre devrediliyor. Tapeysiz bu şirketlerden bir tanesi. İşte bu şirketlerin ortak özelliği bazı hava kuvvetlerinin geçmişte emekli ettiği işte A4 Skyhawk, Mirage F1 işte yeni yeni f 16 var. Önümüzdeki aylarda F-18'ler envantere girdikçe bu şirketler kullanmaya başlayacak ve düşman görevi kırmızı kuvvetler rolünü oynayarak e, karşı tarafın eğitimlerine katkıda bulunacaklar. Amaç burada normal bir devlet veya hava kuvvetleri yapısına göre daha ucuza bu uçakların işletimi sağlanması. Genellikle de bu uçaklarda da çok tecrübeli, emekli olmuş de, hava kuvvetlerinden bu işleri yapmış çok tecrübeli pilotlar görev yapıyorlar. Bu pilotlar da bu tecrübelerini eğitim kalitesini yükseltmek üzere karşı tarafa yansıtıyorlar. Şirketler de bu uçakları aslında sivil tescil yani sivil plaka alıyor resmen. Hatta bu e, İsrail F-16'sı da ilk e, November olarak N harfiyle başlar Amerika'da sivil uçak tescilleri. ilk N tescil alanda uçak olduğunu belirtmemizde fayda var. Bakalım önümüzdeki günler bunlar hangi tatbikata katılacaklar merakla bekliyoruz. Tabi. İsraili uçakları satarken İsrail bir sürü ek sistemler koyuyor uçağın üzerine ee, geçmiş dönemde bazı ülkelerin talebi olmuştu bu talebe Amerika ee, şey koymuştu satılmasını istememişti demek ki kendine ayırmış bu uçakları bir şekilde Tap Aces şirketi bu uçakları uçuracak Baykar savunma tarafından tasarlanan Akinci TİHA, h tarifli İnsansız Havaracı, artık test süreçleri önemli açıda tamamlandı. 3 adet P1, P2, P3 prototip vardı. Bu prototiplerde testler yapıldı. Hatta bu prototipler şu an e, Türk Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri'nin ilgili birimleri tarafından eğitimde kullanılıyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde de Akıncı'nın teslimatı başlayacak. Akıncı gerçekten çok büyük bir insan hava aracı. 2 adet turboprop motora sahip, maksimum kalkış ağırlığı da 5,5 ton bu hava aracı için seri imalat başlamıştı. X seri imal edilen S1 prototipi ilk uçuşunu 19 Mayıs'ta gerçekleştirdi. Baykar'ın hedefi yıl sonuna kadar 5 adet akıncı teslim etmek. S1'di bu ilk uçan seri imal edilen akıncı. Bunun işte S2, S3, S4 ve S5 yazacak Ve arkasından bu tihalar önce Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecek. Muhtemelen sonrasında da Kara Kuvvetleri Komutanlığı akıncıları kullanmaya başlayacak. Hep askeri havacılık üzerine konuştuk. Biraz da sivil havacılık üzerine konuşalım. Türk Hava Yolları işte pandeminin etkilerini toparlamaya çalışıyor. Bir taraftan da geçtiğimiz günlerde devlet hava meydanları işletmesiyle birlikte 88. yaşını kutladı THY. Ve bu dönem içerisinde de tabii Türk Hava Yolları önümüzdeki dönem içerisinde teslim alacağı uçak ve filo yapıları tekrar reorganize etmeye çalışıyor. Bazı 737 MAX siparişlerini Türk Hava Yolları iptal etmişti. Şu an Türk Hava Yolları toplam 25 olan A350 sipariş sayısını 6 azaltarak 19'a indirmek istiyor. Halen Türk Hava Yolları'nda 5 adet A350-900 var. Bu çift motorlu uçak uzun menzilde gayet düşük yakıt sarfiyatına sahip e, kabinde gayet iyi bir uçak. E, ancak bunların sayıları bu ekonomik verilerin düşmesi toparlanmanın uzun süreceği sürmesi nedeniyle 25'ten 19'a düşürülecek. Benzer bir adımı 737 Max'lerde de Türk Hava Yolları atmıştı. Bakalım 787 sayısı ne olacak ben de bunu açıkçası merakla bekliyorum. Yeni plana göre... Bu yılki A350 teslimatları tamamlandı. Gelecek yıl yani 2022'de de Türk Hava Yolları sadece 2 adet A350 teslim almış olacak. Evet bugün maket uçaklarla başladık. Arkasından e, sivil havacılıkta 6 farklı konuyu sizlere anlatmaya çalıştım. Çok da uzatmak istemiyorum kusura kalmayın hala bu çekimi yaparken bile o loş ışık bile biraz gözlerimi almaya devam ediyor. Önümüzdeki günlerde umarım yeni videolarla beraber olacağız. Lütfen bizleri sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Bu arada yeni Telegram kanalı da açtık. Telegram'da da bizim sitemizde yayınlanan veya paylaştığımız videoları Telegram üzerinden de sizlere e, yolluyoruz. Yavaş yavaş üye sayımız da Telegram'da artmakta. Lütfen bizi oradan da takip etmeyi unutmayın. Detaylı havacılık ve savunma haberlerimiz Tolga Özbek.com sitemizde. E, lütfen bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenin. Mümkünse de katıl tuşuyla da destek verirseniz çok memnun oluruz. Yarın veya sonraki günlerde artık hafta sonu geliyor ama bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.